Herkese selamlar. Yepyeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugün bir çiftliğe geldik. Mutlaka ilgiliyseniz rastlamışsınızdır. Genelde çilek tarlalarına gidip bu şekilde çok video çeken çok oluyor. Çiftlikte sadece çilek yok. Yaban mersini, e, işte börütlen gibi şeyler de var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Bu tarz yerlerin sistemi gördüğüm kadarıyla şöyle. Önce internetten giriyorsun. Rezervasyon yapıyorsun. Rezervasyon yaptıktan sonra. İlgili saatte gelip burada önce kutuyu alıyorsun, atıyorum bir kilo çilek alacaksan bir kilonun ücretini ödüyorsun. Ondan sonra e, içeriye giriş yapıyorsun. Tabii bu yerden yere değişiklik gösterebilir. Bizim geldiğimiz yer bu şekildeydi. Evet. Şöyle bir kutu aldık şimdi biz. E, toplamaya başlayacağız. Bakalım neler var. Fiyatlarda şöyle bir kilo 7 sterlin. E, sanırım diğerleri biraz daha pahalı, 9 sterlin falan. Ama 5 TL'lik yer de varmış. Ee, gitmeden önce mutlaka rezervasyon alın. Yoksa yer bulamayabiliyorsunuz. Gidelim nasıl olsa gireriz diye düşünmeyin. Ee, o burada ciddi sıkıntı olabiliyor bazen. Şimdi bakalım ortam nasılmış. Birazcık görüntü alalım. Evet. <gülüyor> hem topluyoruz. Hem de arada yiyoruz. Tam çiftliği de keşfetmek lazım. Bazı yerlerde hiç yoktu. Buralarda var. Tabii birkaç bölümden oluşuyor burası. Ee, öte tarafta böyle alabildiğini uzun bir e, çileklik vardı diyebiliriz. Ee, bu tarafta da biraz sera gibi yapmışlar. Ee, biz diğer taraftan bu tarafa geçtik. Şundan dolayı çok fazla çilek yoktu. Ya da herhalde ilk başta insanlar girdik topladığı için ilk kısımlarda daha az e, çilek oluyor sanırım. Bu tarafa geldik. Burada daha fazla çilek var. Şöyle göstereyim. Şimdi burada e, oldukça fazla çilek var bir kısmı olmamış gibi sanırım yani gördüğüm kadarıyla zamanı yani olan çilekler var ama birazcık daha bu devam eder vakti geçmemiş henüz. Ee, çok fazla yiyemiyorsun, hemen tıkanıyorsun. Ben topladığım dışında birazcık yedim. Ama dediğim gibi tıkanıyorsun. Bir, bir de biz Blackberry falan var burada. Onlara bakacağız. Onu nerede olduğunu tam daha bulamadım. Onu da bulduğum zaman onunla alakalı da şekeri. Bu arada hava bugün çok sıcak. Dün de çok sıcaktı. Ee, yani hava açık. Şu anda biraz şanslı bir bulut geldi güneşin önüne birazcık şey yaptık. Burası da sere olduğu için ekstra sıcak oluyor. Şimdi buraya dolaşırken dikkatimi şu çekti. Ee, aslında sistem çok fazla fazla şey değil yani bildiğin gibi tarlayı sürüp yapılmamış gibi çilekler zaten böyle gördüğünüz gibi yukarıda Yani Aslında şey yapmışlar Şu damla sistemini falan kullanmışlar bakın burada Burada da şeyler var Bu bölgede de börtlenler falan var Tamamen Sera, sera bildiğimiz sera mantığı ve damlalandırma sistemi kurutmuş. Mesela şurada, şurada şöyle bir şeyler var. Gördüğünüz gibi sistem şu şekilde. Bakın burada da çilek var. Bunun üstü kapalı değil açık ama bunlar daha olmamış. Yani yine bir hafta sonu e, e, çocuklarınızla birlikte gelip e, e, hani dalından meyve toplamanızı önerebilirim. Yani çocuklar için güzel bir etkinlik olabilir burası. Herkese yeniden merhaba. E, şimdi Çilek tarafını bitirdik, e, diğer tarafa geldik. Burada da bunlar bildiğim kadarıyla ahududu oluyor. E, İngilizce olarak roseberry deniyor. Biz aslında blackberry alacaktık, ama blackberryler yoktu, e, olmamışlardı. O yüzden bunlardan topladık aynı fiyat olduğu için. Bu şekilde e, bir çiftliği ziyaret edecekseniz bence mutlaka bir şapka alın çünkü e, gerçekten ama çok güneşli. Biz şimdi çilek topladık, e, ahududu topladık. Dörtlen vardı ama tam olmamıştı. Onlardan toplayamadık. Ee, yaban mersini vardı. Ondan sonra e, ismini bilmediğim birkaç tane meyve vardı. Ama hep bu şey e, yani çilek ailesinden değil. Hep blackberry, blueberry, strawberry falan şeklinde olan meyveler var şey, Meyveler var burada. Ama artık ara önde en çok çilek var burada. Bu bir topladığım şeylerden yani çilek çantası Esra'da, bunda da böyle diğer topladıklarım var, gözüküyor mu? Şöyle çevireyim, güneş alsın. Biraz böyle ücretleri aynı olduğu için karışık topladık. Yani şeyler çok güzel, çocukları falan gelen aileler var. Gerçekten ee, daha böyle, <gülüyor> çocukları daha çok seviyor böyle. Ben biraz çilek yedim, hemen tıkandım. İslahında şeyler topluyor. O da fotoğraflar çekiyor. Arkadaşlar. Ev <gülüyor> Evet arkadaşlar, biz meyvelerimizi topladık bir sonraki macerada yeniden görüşmek üzere bakalım bir sonraki videoda nereye gitmiş olacağız tekrardan bizi takip etmiyorsanız kendinize iyi bakın hoşçakalın.